Arkadaşlar şunu yapıyorsunuz biliyor mu? Bakın. Ya işte bugün kredi günüm neydi? Ya borcumun acaba kaçıncı günüydü acaba? İşte annem yemek yaptı mı? Maaş hangi gün alacaktık acaba ya falan filan. Derken bu şekilde devam ediyorsunuz ve ne yapıyorsun? Namazdan uzaklaşıyorsunuz. Namazdan uzaklaşınca ne oluyor? Namazda rekatları karıştırıyorsunuz ve bu sefer ne oldu? olduğunuz yerde kalıyorsunuz. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Evet arkadaşlar bugünkü videomda ise namazdayken aklımızdan geçen şeytanın vesvesesini engellemek. Bunu yapacağız. Aslında çok basit. Ben bunu yaptım. Allah'a şükür olsun. Ee, hala da yapıyorum ve oluyor da. Yani siz genelde şunu yapıyorsunuz. İşte e, bugün kredi günüm neydi? İşte e, hangi günle maaş alacağız? İşte Annem acaba yemek yaptı mı falan filan derken ne yapıyorsunuz Namazdan uzaklaşıyorsunuz ve rekatları karıştırıyorsunuz Evet Ne yapıyorsunuz bu seferde Allah'la bağlantınızı kopmuş oluyor Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutuyorsunuz ve Böyle devam ediyorsunuz Ve olduğunuz yerde kalıyorsunuz Bu şeytanın vesvesesidir yani Bunu yapmamanız, yapmamanız için Ben size bir tavsiye sunuyorum Her şey için her şey Allah'ın izniyle olur Bunu yapacaksınız Öncelikle okuduğunuz duaların Namazdaki okuduğun duaların Türkçe mealini okumanız lazım. Sonra ezberleyeceksiniz. Ezberledikten sonra Önce normal konuşacaksınız Yani ne yapacaksınız Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elhamdülillahirrabbil alemin Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza hamdolsun Melkiyavmiddin Din gününün tek sahibidir İya kenabü de vaya kenasteyn. Yalnız sana sığınır, yalnız senden yardım dileriz demiş oluyorsunuz. Yani bunu normalde okuyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i, Arapçasını. İçinizden de geçirirseniz ne yapıyorsunuz? Ee, bir nevi tekrar tekrarlamış oluyorsunuz ve üçüncü bir şey geçirebiliyoruz musunuz? Bir deneyin. Bakın, üçüncü bir şeyi geçiremezsiniz Emin olun, aklınızda hiçbir şey geçmemiş olsun ve ne yapmamış olur ne yap olursunuz. Biliyorsunuz mu? Ve namazınıza yönelmiş olursunuz. Hem Allah'ı zikrettiğiniz için devam edersiniz. Ve bu şekilde Allah'ın zorunda ko devamlı devam, devam etmiş olduğunuz için ve namazları da bir zaman sonra bir bakmışsınız hızlı kılıyorsanız bile yavaş kılmaya başlarsınız. Mesela şöyle söyleyeyim. Rüküye gittiğinizde ne diyorsun mesela? Subhan Rabbiyel Azim. Subhan Rabbiyel Azim. Subhan Rabbiyel Azim. Ne diyoruz? En büyük olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır diyoruz. Yani siz bunları tutup da bu şekilde ezberlerseniz emin olun namazı namazı o kadar tatlı bir şekilde alırsınız ki o kadar namazı bitirdikten sonra hele ki Kur'an-ı Kerim'i öğrendikten sonra ve okuduğunuz son duaları okuduktan sonra ayağa kalktığınızda namazı bitirin öyle bir huzurlu olursunuz ki emin olun ben bunu tarif edemiyorum. Evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere Beni Desteklemek isterseniz Rica ediyorum Kanalıma abone olmayı Bildirimleri açmayı unutmayın ve videoları da destek için da paylaşırsanız sevinirim Çünkü ben burada kötü bir şey paylaşmıyorum Yani Herkes bir şeyler bilsin ve öğrensin Şeytanın Vesvesesinden uzaklaşalım ve şeytanın vesvesesini engelleyelim arkadaşlar. Hep beraber engelleyelim. Her şey Allah'ın izniyle olur, her şey Allah'ın emriyle olur. Ve şöyle söyleyeyim size, hani bizi yaradan Rabbimiz, her şeyi Allah'tan isteyeceğiz ve her zaman için Allah yolundan gideceğiz, Allah'ın sevdiği şeyleri yapacağız. Bu dünya fani dünya, bu dünya fani dünya. Yani bu dünya gerçek dünya değil. Herkes Allah'ın huzuruna girecek. Herkes ölümü tatacak. Evet. Kendinize iyi bakın. Esselamünaleyküm ve Rahmetullah.